Merhaba arkadaşlar, bu videomda 29 Mayıs 2018'de saat 16.21'de Yay Burcu'nun 8 derecesinde gerçekleşecek olan Yay Burcu Dolunayından bahsedeceğim. <gülüyor> Öncelikle genel etkilerinden bahsedeceğim. Daha sonra kısa kısa yükselen burçlara göre yorumlarını yapacağım. E, derecesini söylüyorum ki e, ilk derecelerde olduğu için siz kendi haritanıza göre uyarlayın. E, bir önceki burçta etkili olabilir yani doğum haritanızda. Çünkü yükselen dereceniz önem arz etmekte, evlerin derecesi önem arz etmekte. Yay burcunun 8 derecesine bakacaksınız. Asıl etki oradadır ama tabii ben sadece dolunayın açılarından değil, aynı zamanda dolunay anındaki diğer gezegenlerin açılarından da bahsedeceğim çok güçlü bir dolunay olarak görüyorum bu dolunayı. Zaten 15 Mayıs'ta boğa burcunda bir yeni ay meydana geldi ve Uranüs de aynı gün boğa burcuna girdi ve gerçekten hızlı ve köklü değişimlerin ilk adımını atmaya başladı. Mayıs ayının ortaları biraz zorlayıcı olsa da 22, 23, 24 Mayıs gibi tarihler güzel şanslı etkileri barındırıyor. Ee, oldu veya olacak arkadaşlar. 29 Mayıs'ta ise artık bir kapanış süreci. Biliyorsunuz her ay olduğu gibi e, ayın ortalarında bir yeni ay, ayın sonlarında bir dolunay meydana geliyor. E, 29 Mayıs'ta güneş ikizler burcunda olacak. Ay yay burcunda olacak. Haliyle ay ve güneş arasında bir karşı açı yani dolunay oluşacak. Dolunay e, Ay ve güneşin karşıtlığı olduğu için e, güneş isteklerimizi ideallerimizi, e, odağımızı temsil ederken ay duygusal ihtiyaçlarımızı, güven arayışımızı e, temsil etmektedir. Dolayısıyla dolunay zamanları otomatik olarak duygusal isteklerimiz ve yaptığımız şeyler arasında bir çatışma yaşadığımız için gergin hissederiz. Bu gerginlik e, uyku problemlerine neden olabilir tabii ki. Herkes her dolunaydan eşit etkilenmeyebilir ama genel olarak bütün dolunaylar ne kadar olmalı açıları olursa olsun bir gergin enerji ayarlar arkadaşlar. Frekansları gergindir. Etkileri de ortalama bir hafta sürer. Yay burcu dolunayı da bu nedenle gergin enerjiler gösteriyor. Bilhassa değişken burçlar, ikizler, yay, balık ve başaklar daha çok hisseder bu gerginliği. Çünkü değişken burçlarda gerçekleşiyor bu dolunay. Ee, değişken bir dolunay olduğu için şartların da çok esnek ve kaygın olduğunu görebileceğiz arkadaşlar. Hemen hemen anın haritasına baktığım zaman hemen hemen bütün gezegenlerin birbiriyle birden fazla açısı olduğunu görüyorum. Oldukça dinamik bir dolunay o yüzden. Olumlu açılar olduğu gibi zorlayıcı açılar da var. Ee, dolayısıyla 29 Mayıs gündeminin oldukça yoğun ve etkili geçeceğini düşünüyorum. Şimdi Dolunay Yay burcunda gerçekleştiği için hepimizin haritalarında Yay burcu teması e, hakim olacak. Bilhassa Yay burcu ne ifade eder arkadaşlar? Yay burcu 9. evi temsil eder e, astrolojide. 9. evde uzak seyahatler, yurt dışı ile ilgili gündemler, e, akademik hayat, e, manevi boyut, dini felsefi ideolojik bakış açımız. E, onun dışında Maneviyatımız dediğim gibi sorguladığımız alan, e, hukuksal meselelerimiz ve uzak yerlere seyahat etme ihtiyacımız gibi konular içerir. Dolayısıyla e, bu tarz konular gündemde olabilecekleri Genel etkiler olarak bahsediyorum. Herkesin haritasında tabii ki farklı etkileri olacaktır. Bu tarz e, konularda gündem yoğun olacaktır. Genel olarak e, herkesin e, karşılaşacağı durumlar bunlar. Onun dışında... Uranüs'te biliyorsunuz 15 Mayıs itibariyle boğa burcuna geçti. Mars'ta oğlak burcundaydı bir süredir ve kova burcuna geçti. Uranüs boğanın ilk derecelerinde, Mars'ta kovanın ilk derecelerinde olduğu için Uranüs Mars karesi oluştu arkadaşlar. Dolayısıyla sabit burçlar... Tam olarak paça yırtı diyemeyiz. E, sabit burçlarda gerçekleşen zorlu açılar bizi daha çok zorluyor arkadaşlar. Çünkü sabit burçlar değişime e, direnç göstermeye meyillidir. Değişime kapalıdır. E, dolayısıyla sabit nitelikleri haritasına fazla olan kişiler de değişime direndikleri için e, sabit yıldızlarda meydana gelen etkilerde kalıcı olacakları için ve kalıcı değişiklikler getireceği için kizi yani zaten Mars ve Uranüs yapısı itibariyle e, aksiyon ve değişiklik getirir. Dolayısıyla Uranüs Mars karesi ani ileridir. Olaylara gebe olabilir. Ani kazalara, ani kavgalara, belki askeri bir takım müdahalelere ani bir şekilde gerçekleşmesi önemlidir. Sürpriz bir şekilde gerçekleşmesi önemlidir. Onun dışında ani iş girişimlerine, yani Mars'ın temsil ettiği askeri olaylar, savaş, kavga, agresyon ama aynı zamanda sportif faaliyetler, bir girişim başlatmak, bir konuda öne atılmak gibi konularda ani, toplumsal olaylar yaşamamız söz konusu olabilir arkadaşlar. Teknolojiyle ilgili de sıkıntılar yaşayabiliriz. Toplum olarak e, dünya genelinde e, bazı ayağa kalkışlar, direnişler olabilir veya askeri müdahaleler olabilir. Çünkü Mars... Aynı zamanda savaş ve asker e, mücadelesiyle ilgili bir gezegendir. Uranüs'ü e kolektif bir gezegendir. Toplumsal hareketleri, devrimleri gösterir. E, dolayısıyla çeşitli şekillerde yorumlamamız mümkündür. Ama biz çok fazla detaya girmeyeceğiz. Bu o, videoda sadece bireysel bazda nasıl etkilendiğimizden bahsedeceğiz. Lafı çok uzatmak istemiyorum. Videolar çok uzun oluyor. Sıkıcı olmaması adına. E, yükselen burçlara göre etkilerini anlatmaya başlayacağım. Unutmazsam aşağıya dakikalarını yazacağım. Gerçekten her defasında yazacağım diyorum ama unutuyorum. Lütfen kusura bakmayın arkadaşlar. Evet koç burcuyla başlayalım. Koç burcu e, bu dolunayı 9. evinde yaşayacak arkadaşlar. E, demek ki koç burçları bir seyahat planı varsa yerine getirebilir bir akademik e, hayata başlamak gibi bir durumları varsa veya akademik öğrenimine son verebilir veya taşınma kararı verebilir arkadaşlar uzak bir yere, bilmediği bir memlekete taşınma kararı verebilir veya taşınmak durumunda zorunda da kalabilir. Uranüs Boğa'ya geçti. Koç burcunun ikinci evinde, Satürn'ün tepesinde 10. evinde ve gerçekten Koç burçları e, i̇ş hayatıyla alakalı, maddi durumuyla alakalı biraz kaygan zeminde hissediyor kendini ve gerçekten zorlanıyor. Ve zorlanacak bir müddet daha. E, ancak e, ellerine ani şekilde para ge geçmesi de mümkün. Uranüs Mars karesi biraz e, tabii ki e, zorlayıcı. Kale açılar her zaman en zorlayıcı açılardır ama yine de e, gezegenlerin etkileşimde olmasını ben olumlu buluyorum. Yani e, açıyı kötü olarak değerlendirecek olsak bile ben e, olumlu buluyorum açıları. Dolayısıyla e, maddi durumla alakalı ve 11. evle alakalı yani e, arkadaş çevresinden e, bir sıkıntı yaşayabilir, bir gerginlik yaşayabilir. Arkadaşıyla ilgili bir sıkıntı yaşanmaması için kimseye borç vermemesini tavsiye edeceğim koç burçlarına. Çünkü maddi açıdan bir sıkıntı yaşamanız olası olabilir veya verilen sözler tutunmayabilir ee, bu konuda maddi konularda e, bu dolunayda risk almayın sevgili koçlar. Onun dışında Venüs yengeç burcunda sizin dördüncü evinizde dolayısıyla aile ilişkilerinizde e, ev ortamınızda gayet olumlu e, güzel bir. E, dönem geçireceksiniz. E, i̇ş ve kariyer hayatında zorlanmanın yanında evinizde yuvanızda huzur bulacaksınız sevgili koçlar. Ve e, donun ayağında büyük bir su üçgeni görüyorum ben. E, yengeçteki Venüs, e, Akrepteki Jüpiter ve Balıktaki Neptün arasında. Dolayısıyla e, Jüpiter, Neptün ve Venüs'ün birleşmesiyle beraber bunlar çok... E, Jüpiter ve Venüs özellikle iyice bir gezegenler ama Neptün de e, üst skalada bir gezegen olduğu için hayal kırıklıkları, aldatmalar, aldatmalar getirebileceğinin yanında güzel açılarda hayal ettiğimiz değişiklikleri de getirebilir. Dolayısıyla her ne kadar zorlayıcı açılarımız olmuş olsa da bu büyük su içgenini göz ardı edemeyiz. Dolayısıyla e, aile, yuva alanında bu e, başkalarından gelen kaynaklar arasında ve bilinçaltınızla alakalı. Yani e, şu şekilde yorumlayabiliriz. Aileden güzel bir destek. Aile ile alakalı bir beklenti varsa veya gayrimenkul alımı ile ilgili bir beklenti varsa gerçekten çok şanslı. Hayal ettiğiniz gayrimenkul alabilirsiniz. Sevgili koçlar. Hayal ettiğiniz eve taşınabilirsiniz. E, hayal ettiğiniz bir para bekliyorsanız bir yerden bu paraya kavuşabilirsiniz. Gerçekten bu büyük su üçgenini değerlendirmekte fayda var. Ama fazla iyimser davranmayalım. Gökyüzünde e, oldukça sert açılarda mevcut. E, onun dışında baktığın zaman Güneş'in Neptün'le karesi mevcut. güneş Neptün karesi biraz otoriteyle ilgili e, sıkıntılar oluşturabilir. Dolayısıyla e, otoriteyle ilişkilerimize dikkat edelim. E, patronumuzun veya babamızın, annemizin bize vermiş olduğu sözler unutulabilir. Ee, yanlış anlaşılmalar olabilir. Dolayısıyla e, bu ilişkileri biraz daha stabilde tutmakta fayda var. Zaten biliyorsunuz dolunay her zaman gergin enerjidir ve sadece sizin için değil herkes için gergin enerjidir. Bu nedenle ee, beklemede kalmak e, durağan pozisyonda kalmak çok daha olumlu olacaktır. Ama her ne olursa olsun gerçekten bir dönemin kapanışı bazı şeylerin kararını vereceksiniz ve bu büyük su üçgeni tarafından da destekleneceksiniz. Gerçekten sizi duygusal manada çok mutlu edecek. Gelişmeler yaşayabilirsiniz sevgili koçlar. Umarım her şey gönlünüzce olur, her şey çok pozitif ve olumlu olur. Ee, diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın sevgili koçlar. Merhaba sevgili boğalar, yükselen boğalar. 29 Mayıs 2018'de Yay burcunda saat 16:21'de ve Yay burcunun 8 derecesinde bir dolunay meydana geliyor. Ee, bu dolunay sizi e, hangi evde etkiliyor? 8. evde etkiliyor arkadaşlar. 8. ev ne demektir? 8. E, ev biraz zorlayıcı bir evdir. E, dolunay da zorlayıcı bir etkidir. O, o nedenle e, biraz zorlanabilirsiniz. Biraz Değişime direnmekte e, sıkıntı yaşayabilirsiniz. Uranüs de boğa burcuna geçtiği için sizin burcunuza e, büyük ihtimalle artık bu Uranüs'ün ayak seslerini hissetmeye başlıyorsunuzdur. Siz de sabit bir burç olduğunuz için e, değişim, devrim sizin kitabınızda pek yoktur ama artık e, bu sancılı süreci atlattıktan sonra yavaş yavaş kendinizi güncelledeceğinizi düşünüyorum sevgili boğalar. Ee, burcunuzdaki Uranüs ile Burcundaki Mars arasında e, bir kare açı meydana geliyor bu e, Dolunay sırasında. Burcu sizin 10. evinizi temsil ediyor. Dolayısıyla e, gelecek hayalleriniz, ebeveynler veya otorite figürleriyle olan ilişkiniz, kariyerinizle ilgili durumlarda... Ee, oldukça gergin hissedecek pozisyonlarla karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bu durumu idare etmekte fayda var diyorum. Ee, çünkü kariyer konusu, sosyal itibar konusu yani bu tarz konularda agresyon enerjiniz yüksek olacak. Ee, sakın ikili diyaloglara, tartışmalara girmeyin sevgili boğalar. Evet, yay burcunda gerçekleşen dolunay dediğim gibi sizin 8. evinizde gerçekleşiyor. 8. evinizde gerçekleştiği için Artık e, belki başkalarından gelen bir kaynağınız varsa bu e, kaynağın kapanması söz konusu olabilir. Veya e, eğer ödediğiniz, düzenli olarak ödediğiniz belki bir başkasının kredisi, belki kendi borcunuz, vergi borcunuz, sigorta priminiz, kredi borcunuz gibi durumlar varsa bu borçların da kapanması söz konusu olabilir. Aslında bu güzel bir enerji. Onun dışında sizi psikolojik olarak zorlayan e, belki ruhsal bir sıkıntınız, belki başkalarından gelen e, dış baskın edinimde yaşadığınız durumlar varsa bunlar da kapanacak. Sevgili boğalar. Ama Dolunay'ın tabi biraz zorlayıcı açıları da var. Bu, bu Dolunay esnasında e, otorite figürleriyle e, sıkıntı yaşamamaya dikkat etmemiz lazım. İsteğimiz nedir? Hayatta gitmek istediğimiz yol nedir? Bunu tespit etmemiz gerekiyor. Onun dışında gökyüzünde eee Yengeç, balık ve akrep arasında yani yengeçteki venüs, akrepteki jüpiter ve balıktaki Neptün arasında çok güzel bir su üçgeni var. Bunlar güzel gezegenler. Birbirleriyle güzel açıda olduğu zaman hayal ettiğimiz bir şeyi bize getirebilirler sevgili boğalar. Sizin yengeç üçüncü evinizin, akrep yedinci evinizi ve balıkta 11. elinizi temsil ediyor. Demek ki eşinizle alakalı bir gelecek planınız projeniz varsa bunu oturup konuşabilmek adına çok güzel bir fırsatla karşılaşabilirsiniz diye yorumluyorum hepsini birlikte. Veyahut kardeşlerle eşle ortak bir iş yapabilirsiniz. Veya eş, kardeşler ve toplumsal bir gruba dahil olabilirsiniz. Ee, bir ortak bir proje plan çıkarabilirsiniz veya kariyer ünvanınızda bir artış bir değişiklik olabilir bu sizi ailenizde ve yakın çevrenizde oldukça mutlu edecek bir gelişmedir yani bu konuda 3, 7 ve 11. ev konularında güzel gelişmelere hazır olun ee, onun dışında e, Oranüsün Mars'la Oranüsün Plüto ile kareleri var evet bunlar zorlayıcı gezegenler Uranüs işin içine girdiği zaman ani değişiklikler söz konusu oluyor bizi biraz zorluyor Mars ve Plüto ama e, ne olursa olsun dinamik bir dolunay e, dikkat edelim bol bol e, meditasyon yapalım ruhumuzu dinlendirelim arınmaya çalışalım Dolunay aynı zamanda arınma dönemleridir e, Hafif bir şekilde atma, atlatmaya çalışalım ki zaten bu büyük su üçgeni bence hafif bir şekilde e, atlatmamızı sağlayacak. Yani yaşadığımız gerilimler, tartışmalar, e, sıkıntılar, e, duygularımızı ifade edememe halleri bu su içkeniyle e, tölere edilecek diye düşünüyorum. Umarım her şey gönlünüzce olur. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın boğalar. Merhaba sevgili ikizler ve yükselen ikizler. 29 Mayıs 2018 Türkiye saatiyle 16.21'de yay burcunun 8 derecesinde bir dolunay meydana geliyor. Ee, güneş sizin burcunuzda, ayda yay burcunda olacak. Dolayısıyla bir değişken burç olarak e, hayli fazla hissedeceksiniz bu dolunayın etkilerini sevgili ikizler. Evet e, Uranüs Boğa burcuna girdi sizin 12. evinize ve artık 7 yıl boyunca 12. ev konularında size e, gözle görünmeyen bir şekilde e, reformize edecek, özgürleştirecek ve e, değiştirecek arkadaşlar. Sizler zaten değişime açık insanlarsanız. Adaptasyon yeteneği yüksek insanlarsınız ama e, son zamanlarda birazcık daha e, inatçı olmaya başladınız yaşadığınız olaylardan dolayı e, biraz daha sabit niteliğiniz arttı diyebilirim. Çünkü hali zorlandı. Yükselen ikizler son birkaç yıldır birçok sorumluluk almak durumunda kaldı Satürn yay sürecinde. Bu dolunay da 7. evinizde gerçekleştiği için... E, Eşle olan ilişkilerinizde artık farklı bir kapı açılabilir. Belki uzun süredir evlilik kararı ile ilgili düşünüyordunuz. Bu düşünme süreci sona erip ya evlilik kararı alıp ya evlilik kararı almayabilirsiniz tabii ki haritanızdaki etkilere göre. Yani evlilik, ortaklık, ikili ilişkilerle alakalı bir karar verme sürecindeyseniz bu karar verme sürecini hızlandıran veya tamamlayan bir dolunay olduğunu belirtmek istiyorum. Dolunay'ın biraz zorlayıcı e, açıları var arkadaşlar. Dolayısıyla e, çok daha hızlı bir şekilde karar vermek konusunda intina etmenizi tavsiye edeceğim sizden. Çünkü e, dolunay zamanı hakikaten e, bazı zorlayıcı açılar, gergin açılar var. Bir anlık agresyon öfkeye kapılıp bazı kararlar vermeyin. Uranüs e, ve Mars'ın e, kare söz konusu. Bu ne demek oluyor sizin haritanızda? 9. ve 12. evlerle alakalı bir e, gerilim. E, uzak yerlerden gelen haberler e, sizi üzebilir. E, tanımadığınız insanlarla alakalı bir takım sıkıntılı durumlar yaşayabilirsiniz. Seyahatlerinizde aksaklıklar olabilir. E, Maneviyatınızla alakalı, e, hissiyatınızla alakalı bir takım zorlayıcı durumlar yaşayabilirsiniz ama geçecek sakin olun sevgili ikizler venüs yengeç burcunda e, aslında siz oldukça özgüvenli hissedeceksiniz kendinizi maddi kazançlar konusunda venüs sizi destekliyor e, gökyüzünde dolunay zamanda büyük su üçgeni var e, akrepteki jüpiter e, balıktaki neptün ve venüs'teki yengeç arasında büyük bir su üçgeni var sizin hangi evlerinize etkiliyor diye bakacak olursak İki, altı ve onuncu evler. İkinci ev nedir? Maddi manevi kaynaklarımız, değerlerimizdir. Altıncı ev nedir? Çalışma hayatımız, iş ortamımız, sağlığımız ve iş arkadaşlarımız. Peki onuncu ev nedir? Kariyerimiz. Demek ki kariyerinizle alakalı maddi durumunuz veya iş ortamınızla alakalı gerçekten şahane hayal ettiğiniz bir gelişme yaşayacaksınız sevgili ikizler. E, i̇ş değiştirmek mi istiyorsunuz? Bunun için fırsatla karşılaşabilirsiniz. İş arkadaşlarınızdan mı memnun değilsiniz? Belki departmanınız değişebilir. Maddi durumunuzdan, maaşınızdan, priminizden mi memnun değilsiniz? Bununla alakalı hayli, olumlu, şanslı bir etki söz konusu olabilir. İş arayan ikizler varsa mutlaka bu su içgenini değerlendirin. Ee, gerçekten Venüs Neptün, Jüpiter yani bu kadar güzel gezegenlerin güzel acısı bir daha denk gelmeyebilir. Yani sevgili arkadaşlar iş kariyer konusunda, toplum itibarı imajı konusunda iş ortağını sağlık e, ve kendinizi daha iyi hissetme ile alakalı gerçekten çok güzel fırsatlarla karşılaşmanız imkanlar dahilinde ee, onun dışında güneş neptün karesi var ee, sizin burcunuz ve e, balık burcu arasında gerçekleşiyor e, bu belki değişimler sırasında e, otoriteden çok fazla destek göremeyebilirsiniz veya e, baba figürüyle veya eş figürüyle bazı Tartışmalar, aksiyonlar, fikir aylıkları olabilir, e, hayal kırıklıkları yaşanabilir sevgili ikizler. Önemli değil. Gerçekten siz işinize, kariyerinize odaklanarak ne başarmak istiyorsanız gökyüzü tarafından destekleniyor olacaksınız. Umarım her şey gönlünüzce olur. Sevgiyle kalın, hoşçakalın. Diğer videolarımda görüşmek üzere sevgili ikizler. Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler. 29 Mayıs 2018 saat 16.21'de Yay Burcu'nun 8 derecesinde bir dolunay meydana geliyor. Bu dolunayın etkilerini sizlerle paylaşacağım. Burcunuz olan etkilerinden bahsedeceğim. Evet biliyorsunuz dolunaylar güneşle ayın karşıtlığından oluşan gökyüzü hareketleridir. Dolayısıyla bir karşıtlık söz konusu olduğu için güneş ve ay da bütün haritalardan oluşuyor. Ee, oldukça önemli e, gezegenler oldukları için e, gergin enerjilerde dolunaylar. Uyku problemleri yaşanabilir, vücut e, ödem tutabilir, e, agresif olabiliriz pasif agresyonlar yaşanabilir vesaire gibi durumlar söz konusu olacak. E, şimdi bu dolunayın diğer dolunaylardan farkı nedir? Artık e, Mayıs ayının ortalarından itibaren gökyüzündeki denemekler değişiyor arkadaşlar. E, ağır hareketli gezegenler Uranüs'ün bu geçişi gerçekten herkesin haritasında, ülkelerin, bütün dünyanın e, haritasında önemli bir dinamik değişikliği oldu. Şimdi Uranüs koç burcundaydı. E, önce bir burçtaydı ve siz oldukça etkilendiniz sevgili yengeçler Çünkü Uranüs e, yükselenize veya güneşinize veya ayınıza Kare açı halindeydi. Dolayısıyla gergin gerilimli bir enerjideydiniz. Ama şimdi daha rahatlayacağınızı düşündüğüm bir döneme giriyorsunuz. Uranüs boğa Burcunda sizin 11. evinizde arkadaşlar. Dolayısıyla Koç Burcundayken neydi 10. evinizdeydi? kariyerinizi oldukça etkiliyordu. Dolayısıyla artık 11. evinize geçtiğine göre geleceğe dair hayallerinizi, tasarımlarınızı, plan projelerinizi gerçekleştirmek adına gerçekten çok sıra dışı yöntemler bulabilir. Çok sıra dışı arkadaşlıklar kurabilirsiniz sevgili yengeçler. Boğa Burcundaki Uranüs ve burcundaki Mars'ın bir kara açısı söz konusu bu Dolunay anında. Kova Burcu sizin 8. evinizi temsil ediyor. Satürn'de zaten 7. evinizde hikamet etmekte hala. Dolayısıyla 8. ev ve 11. ev arasında bir gerilim var. Arkadaşlarla alakalı alacak verecek işlerine lütfen girmeyin sevgili yengeçler. Borç istemeyin. Aynı zamanda borç da vermeyin. Çünkü hoş durumlarla karşılaşamayabilirsiniz. Borç isterseniz e, çok doğal bir şekilde karşılaşabilir, karşılanabilirsiniz veya borç verirsiniz. O borcu tahsil etmek konusunda bir sürü sıkıntılar, gelirimler yaşayabilirsiniz. En iyisi e, arkadaşlarla alakalı veya kariyer geliri bir beklentiniz varsa ekstra bir geliri beklentiniz varsa bunlarla ilgili bazı gergin durumlar söz konusu olabilir. E, bu durumu e, önceden bilip temkinli olmakta fayda var sevgili yengeçler. Dolunayın e, tabi biraz e, zorlu açıları var arkadaşlar. Dolayısıyla e, bu dolunay bir şeyleri bitirirken e, biraz zorlanacağımızı, biraz e, aksiyon almak durumunda kalacağımızı çevremizden, elimizden, kolumuzdan, bacağımızdan birilerini tutacağını gösteriyor diyebiliriz. Yalburcu da sizin e, 6. evinizde. Dolayısıyla iş hayatınızla alakalı artık bir kapanış dönemindesiniz. Veya sağlığınızla ilgili bir problemin kapanmasıyla alakalı bir dönemdesiniz. E, belki bir iş arkadaşınız değişecek. Belki bir iş ortamınız değişecek. Belki siz bununla ilgili uzun süredir bir karar verme sürecindesiniz ama bu karar verme süreci e, sandığınız kadar kolay olmayabilir. Ancak ancak e, kolay olmaması olmayacağı anlamına gelmez Dolayısıyla e, siz iş hayatınızla alakalı bitirme sürecinde kapanma sürecinde artık yetti dediğiniz konularda kapanış enerjisi ile alakalı gerçekten motivasyonlu olacaksınız sevgili yengeçler e, Dolunay haritasına baktığım zaman çok güzel bir su üçgeni gördüm. Su burçları arasında. Sizin burcunuzda bu arada Yengeç, pardon yengeçlerin Venüs gezegeni var. E, Dolunay anında Ve dolayısıyla e, biraz daha e, kendinize, dış görüntünüze önem vereceksiniz. Daha güzel geleceksiniz böyle aynada kendinize. Daha hoş geleceksiniz. Ve e, daha özgüvenli, daha alımlı, uzlaşmacı, güzel iletişimci e, bir profil sergileceksiniz. Bu Venüs Yengeç transiti boyunca. Aynı zamanda Akrep burcundaki Jüpiter, Balık burcundaki Neptün ve burcunuzdaki Venüs'ün çok hoş bir üçgen açısı var. Üçgen açılar şanslı açılardır. Fazla iyimser davranıldığında tembelliği itebilen açılardır. Su üçgeninde olması gerçekten sizi duygusal manada çok güzel etkileyecek bir gelişme olacağını bize gösteriyor. Hangi alanlarda olacak diye bakacak olursak... Birinci ev, beşinci ev ve dokuzuncu ev aksında. Demek ki çok güzel bir aşkla karşılaşabiliriz. Çok güzel bir seyahat imkanı yakalayabiliriz. Yurt dışına taşınmak konusunda veya şehir değiştirmek, taşınmakla alakalı bir fikrimiz varsa... Ama bu riski göze alamıyorsak bu riski göze alabileceğimiz şanslı fırsatlarla karşılaşabiliriz sevgili yengeçler. Gerçekten e, bu su üçgeni bu dolunayın açılarını hayli yumuşatıyor. Ve e, Venüs, Jüpiter ve Neptün gibi iyicil gezegenlerin güzel açı oluşturması da hayali, hayallerimize kavuşacağımızı gösteriyor. Hayalini kurduğumuz şeylere kavuşmak için gerçekten ilahi olarak destekleneceğimizi gösteriyor. Umarım her şey gönlünüzce olur. E, sevgiyle kalın, e, hoşça kalın. Diğer videolarımda görüşmek üzere sevgili yengeçler.